Sana bir su var, kudret bahçesinin gülü nerede olur? Zahirde batında bir kamil cansın, Tanrım arslanır, şahım nerede olur? Şahım nerede olur? Bir de bir kamil cansın Tanrım arslamı Şahım nerede olur? Şahım nerede varıyorum bitirem verdin donunda girip oturan Müzik Zemherde gonca güller ettireyim kudretten açan gül dalı ver dalı ne dolu Herde bunca diller yetiren kudretten açan gül darı merduğunu, darı merduğunu. Da beşi tedbirle bozulmaz takdir işi. 366 der yan başa çalayıp takan su başı dır dolu su başı ne dolu. 66 deryanın deryan başı çalayıp da kan su başı ne dolu su başı ne dolu. Neydir üçler, yediler Erenler kılıcın yola koydular Müzik Cevap versin müdderrisler, kadılar Hat Tanrı'nın arslan kulu nerede olur? Kulu nerede olur? Cevap versin mi der, ismer o kadılar Tanrım'ın arslanı, kulun Erdoğan'ın Kulun Erdoğan, kulun Erdoğan.